Merhaba, ben Aycan. Bugün size biraz ailemden bahsetmek istiyorum. Benim çekirdek ailem aslında çok küçük. Yani ben büyürken yalnızca annem ve ben vardık. Annem çalıştığı için beni anneannem ve babaannem ve de iki dedem büyüttü. Annem işe giderken beni anneanneme ve babaanneme bırakıyordu. Halam, dayım ve teyzem evli olmadıkları için babaannem ve anneannemde yaşıyorlardı. Bu yüzden onlarla birlikte çok vakit geçirdim. Ben İzmir'de büyüdüm İzmir Türkiye'nin batısında bir sahil kenti İstanbul ve Ankara'dan sonra İzmir Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'in en büyük özelliği deniz kenarında olması ve çok güzel sahilleri olması Yunanistan'a oldukça yakın örneğin deniz kenarından karşı kıyıya baktığınız zaman bir Yunan adasını görebilirsiniz İzmir deniz kenarında olduğu için benim de küçükken çok fazla sahil kenarına gitme şansım oldu. Neredeyse bütün yazımızı deniz kenarında geçiriyorduk. Anneannem, babaannem, dedem, halam, teyzem her kim deniz kenarına giderse beni yanında götürüyordu. Bu da benim en çok sevdiğim şeylerden biri. Bu yüzden yaz geldiği zaman aklıma ilk gelen şey denize gitmek. Anneannem ve babaannemden çok fazla değer öğrendim. Örneğin yaşlılara saygılı davranmak, küçüklerimize saygılı olmak. Bunlar Türkiye'de bütün aileler için çok önemli değerler. Ben de onlarla birlikte büyüdüğüm için örneğin bayramlarda yaşlıları aramak, onları ziyaret etmek, hal ve hatırlarını sormak aslında benim onlardan öğrendiğim çok önemli değerler. Bugün hala... Yurt dışında yaşıyor olmama rağmen her bayramda babaannemi ararım ve diğer ailedeki büyüklerimi de mutlaka arayıp mesaj atmaya önem veririm. Bunun dışında öğrendiğim bir diğer değer ise yardımlaşmak. Türkiye'de aslında komşuluk çok önemli. İnsanlar başlarına bir şey geldiği zaman mutlaka komşularına gidip yardım isterler ve komşuluk ilişkileri çok önemlidir. Ben büyürken anneannem ve babaannemin de çok fazla komşuları vardı ve başımıza bir şey geldiği zaman, bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman ya da onların bir şeye ihtiyacı olduğu zaman mutlaka birbirimize yardım ederdik. Bunun dışında küçülen kıyafetlerimizi, kullanmadığımız oyuncaklarımızı, kitaplarımızı, her şeyimizi evde tutmak yerine mutlaka ihtiyacı olanlara ulaştırmaya özen gösterirdik. Bu yüzden de sanıyorum onlardan en öğrendiğim, en önemli değerlerden biri, yardımlaşmak ve birbirine yardım etmek. Benim ailemi diğer ailelerden farklı kılan en önemli özellik, annemle benim yalnız olmamız. Yani Türkiye'de genellikle baba çok önemli bir figürdür. Biraz ata bir toplum olduğu için bir evde babanın olması, bir erkeğin olması aslında çok önemlidir. Fakat benim annemden ve kendi ailemden öğrendiğim en önemli şey aslında kadınların ne kadar güçlü olduğu ve tek başına ayaklarının üzerinde durabileceği oldu. Türkiye'de ben büyürken yani 1980'lerde ve 1990'larda bu çok fazla e, kabul edilmiş bir değer değildi. Fakat bir erkeğin olmadığını, bir babanın eksikliğini annem hissettirmemek için elinden gelen her şeyi yaptı. Ve beni gerçekten... Kendi ailesinin de yardımıyla elinden geldiğince en iyi şekilde büyüttüm. Sanıyorum benim ailemi diğer ailelerden farklı kılan en büyük özellik bu. Bunun dışında aslında benzer noktaları da var. Örneğin anneanne ve babaannelerin çocuklara bakması eğer anneler çalışıyorsa oldukça olağan bir durum. Diğer farklı bir özellik ise bizim ailemizde kimsenin evli olmaması ve benim geniş bir ailemin olmaması. Benim bir teyzem, bir dayım, bir de halam var. Fakat bunlardan yalnızca teyzem evli ve bir çocuğu var. Yani benim yalnızca bir kuzenim var. Dayım ve halam hala bugün evli değiller. Fakat Türkiye'de genellikle insanlar birden fazla çocuk yapabiliyorlar. Ee, ya da birden fazla kuzenleri olabiliyor. Ve genelde hala, teyze, dayı gibi aile büyükleri evli oluyorlar. Bizim ailemizde bu durum biraz farklı.